Balık burcu kadını, duygusallık, vicdanın ve sağduyunun bir arada bulunduğu karakterdir. Düşünceli, coşkulu, heyecanlı ve çocuksu ruhunu hep canlı tutan bir karaktere sahiptir. Bu yüzden de yaşadığı ilişki ve duyguları çok yüksek seviyelerde yaşar. Küçük detaylar ile yetinebilir. Bunlardan kocaman hayaller yaratabilir ve bu şekilde kendini yıllarca avutabilir. Balık kadının saflığın, doğallığın, içtenliğin ve fedakarlığın can bulmuş halidir. Oldukça kırgan bir karakterde olduklarından ilgi gösteren değil ilgi alan taraf olmayı isterler. Bu yapıda olan balık kadının karakteristik özelliklerine nedeniyle kandırılması oldukça normaldir. Çünkü yalan da olsa inanmayı ve güvenmeyi isterler. Güvendikleri insanın yanlış yapabilme ihtimalleri yoktur onlara göre. İlişkilerini gözü kara bir şekilde yaşarlar. Oldukça kıskanç ve bir o kadar da özgür dolu ruhlu yapıdadırlar. Anlaşılması zor olduğu için çoğu erkek ile başta sıkılırlar. Koç erkeği balık kadınını gerçekten tanıyana kadar sürer bu sıkılmalar. Koç burcu erkeği balık kadının aksine duygularını kolay kolay ifade edemeyen, bunu hareket ve mimikleriyle belli etmeyi seven, özgüveni çok yüksek, bakımlı, rahatına düşkün, ailevi değerleri bilen, inatçı, mükemmelliyetçi, takıntılı, sevecen ve sempatik bir karaktere sahiptir. Onları anlamak çok basit bir işmiş gibi görünür. Fakat koç erkeğini yaşamaya başladıkça aslında hiç tanımadığınızı anlarsınız. Kendi iş dünyası dışarıda gösterdiği kişilikten farklıdır. Kendilerini net ifade etmeyi sevmezler. Hayatlarına gerçekten birini aldıkları zaman sadece ona açılırlar. İstemedikçe onu anlamak mümkün değildir. Dobru olan koç erkeği sevdiğini de sevmediğini de açık bir şekilde dile getirir. Eğer bir koç erkeği size şakayla bir söz söylüyorsa o sözü eline boyuna bir düşünmeniz lazım. Şakasına dair anlamlar gizlidir. Bu hayatta en çok annesine ve sevdiği kadına değer verir. Birbirine tezet olan bu iki burç, yapı gereği birbiriyle anlaşamaz ve uzun bir ilişki sürdüremez. Balık kadını çok alaka isteyen, kırılgan ve narindir. Fakat koç erkeğe ilgi göstermez, anlaşılmayı bekler. Kendini sürekli açıklamaktan nefret eder. Kısıtlanmayı kabullenemeyen bir karakterdir. Bu yüzden de balık kadını ona güçsüz ve sul göz olarak görünür. Bu nedenle de anlaşma oranları zayıf ve düşüktür. Eğer çocukluktan ya da uzun zamandan beri aynı ortamda kalmış, beraber büyümüş, paylaşılan değerler sayıca fazla ve temelli bir geçmişe sahiplerse anlaşma olasılığı da biraz daha yüksek olur. Çünkü zaman zaman çiftleri birbirine benzetir ve sevmedikleri yönlerinin tövpülenmesini sağlar bu zaman. Balık burcunun diğer burçlarının karışımından oluşan sevgi felsefesine inanan son burçtur. Oldukça saf denecek kadar iyidir. Kendinden çok başkalarını düşünür. Fedakar yönü hayret edilecek kadar çoktur. Koç burcu erkeği ise tam tersine bir o kadar bencildir. Eğlenceli, dışa dönük bir yapısı vardır. Oldukça rahat olan yapıları gereği kolay ilişki kurmakta üstlerine yoktur. Balık burcu kadını detaycı, hayalci, sakin, sıcakkanlı karakterdir. Böyle bir karakterdir. Fakat koç erkeği yüzeysel, inatçı, zeki, eğlenceli, vurdum duymaz yapıları ile balık burcu ile tamamen zıttır. Balık ucu koç erkeğinin inatçı ve hükmeden yanına bile boyun eğip itaat etme eğilimini gösterirken koç erkeği balığın duygusallığına hitap etmez. İlişkinin ilk günleri güzel geçse de sonrasında demir atmak isteyen balığın macera palesi koç erkeği ile olan ilişkisinin sonunda balık gözyaşları içinde kalabilir. Fakat başkalarının acılarını dinlemeye, omuz olmaya çalışan balık için bunu suda ölmeyeceği için yeniden ofedelekar ve toz hayatına tabii geri döner. Balık ılınlı bir burçtur. Koç durulup balığa giren Gereken duygusallığı yaşatırsa ve aşk varsa her şey mümkün olabilir. Balık burcu en duygusal burçlar arasında yer alır. Balık burcu ile hemen hemen hemen her burç çok iyi anlaşır. Balık ne kadar duygusal uysal ise koş burcu da bir o kadar inatçı ve başına buyduktu. Bu ikili bir araya geldiğinde yapamayacak ve anlaşamayacak gibi görünse de birbirlerini iyi dengelerler, dengelerlerse bu iyi anlaşmalarını sağlayabilir. Balık burcu çok hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle koç burcunun bazen düşünmeden konuşması ve patafatsız davranışları büyük tartışmalara neden olabilir. Bu ikili bir araya geldiğinde başka hiç kimseye ihtiyaç duymaz ve tek başlarına daha iyi eğlenirler. İkisi de yaratıcı yapısı sayesinde yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirler. Balık ve Koç burcunun hayata bakış açısı hiçbir zaman aynı değildir. Bu ikili hayata farklı açılardan bakıp farklı yorumlarda bulunur. Bu da onların hayatında yeni heyecanlar yaratmada ve bakış açısını zenginleştirmede etkili olur. Balık burcu ve Koç burcu bir araya geldiğinde çok iyi bir ikili olabilir. Bu ikilinin aşk hayatı oldukça renkli ve eğlenceli olabilir. Balık Burcu'nun hassas ve duygusal yapısı, Koç Burcu'nun inatçı ve sert yapısıyla bir araya geldiği zaman bu ikili birbirlerini iyi dengeleyebilirler. Taraftar birbirlerinin hayatlarına saygı duyduğu ve sınırların bildikleri zaman sorun yaşanmaz. Balık Burcu ve Koç Burcu hayat tarzlarını birbirlerine göre yeniden dizayn eder ve iletişimlerini güçlendirirlerse çok mutlu olurlar. Sağlam temeller üzerinde yükselen bir evliliğin ilk adımlarını da atabilirler. Balık burcu özgür ruhlu bir karaktere sahiptir. Bu özelliğinden dolayı bazı konularda koç burcu ile çatışma yaşar. Hayatınızda değiştirmek ve düzeltmek isteyeceğiniz bazı şeyler olabilir. İşlerinizi yoluna koyduğunuzda sevdiğiniz insan ile hayatınızı birleştirmek ister ve huzurlu bir hayat kurmak istersiniz. Balık burcu ile koç burcunun evlilikleri de çok sağlam temellere dayanır. Bunları sağlayabilirlerse... Bu ikili emin, ol, emin olmadıklarında asla ciddi bir ilişki için yola çıkmazlar. Özellikle de balık burcu böyle bir konuda ikna etmek çok da kolay olmaz. Balık burcu duygularından emin olduğu zaman sadece karşısındakine kalbini açar ve onunla tüm her şeyini paylaşır. Bu ikili her zorluğu ve sıkıntıya birlikte göğüs gelebilecek ve her şartta birbirlerine yanında olabilecek bir yapıya sahiptirler dengelemeyi başarabilirlerse. Balık ve koç burcu sosyal anlamda birbirlerini en iyi tanımlayan ve tamamlayan burçlar arasında yer alır. Bu ikili bir araya geldiği zaman eğlenmeyi iyi becerir. Özellikle aksiyon sporlarına olan ilgilerinin ortak olması onlara yeni macera arayışlarına sürükleyebilir. Bu ikilinin sosyal yaşanmaki uyumun çevresindeki pötüçük insanı kıskandırabilir. Özellikle de ikisi de özgür ruhlu ve çılgın kişiliklere sahip iki buçuk olduğu için çok ayranca bir sosyal vardır. Monotonluktan ve durağın yaşamaktan nefret ederler. Sürekli gezmek ve yeni yerler görmek en büyük istekleridir. Bunu sadece sevdikleri insanına gerçekleştirmek isterler. Hayatlarında karşılaşacakları tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerini de iyi bilirler. Maddi ve manevi anlamda her zaman bir olmayı tercih ederler. Asla ayrımcılık yapmazlar ve bundan da nefret ederler. Bu ikili sosyal çevreleri tarafından da en çok sevilen çiftler arasında alır. eğer bunları başarabilirlerse. Zor ve sıkıntılı dönemlerde olgun davranmak, soğukkanlı olmak koş, koş burcunun görevidir. Balık burcu kadını bu durumlarda daha heyecanlı ve panik bir ruh haline sahiptir. Koş burcu erkeği onu rahatlatır ve durumu dengeleme görevini üstlenirse bu ilişki olur. Bu ikili bir olduğu zaman üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığında iyi bilir. Bu nedenle hayatın hemen hemen her alanında birbiriyle uyumlu çiftler balık ve koş çıkabilmektedir. Bu ikili çevresi tarafından da sevilen ve saygı duyulan birlik kurarlar ve kimsenin kendi dünyalarına karışmasını istemezler tabii ki. Kendi kararlarını hiç kimseye sormadan ve hesap vermeden yaşamak isterler. Kendi kararlarını hiç kimseye sormadan... Yaşamak istedikleri için de duygusallığı ile tanrımız balık burcu, liderliğin burcu, koç ile iyi bir ilişki içinde olabilir. Konu aşk olduğunda ise bir tarafın baskın olması bu ilişkinin ömrünün uzun olacağının belirtilerini vermektedir. Koç erkeğinin analitik yapısı, balığın duygusallığı her iki taraf için problem olmaktan çıkarsa bu ikiliğin ilişkileri mutlu bir evlilik şeklinde sonuçlanabilir.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 Değmez arkadaşlar...